Merhaba arkadaşlar, jigolo.com kanalı... Bunu, bunu açmış mıydım ben? Ama hoş geldiniz. 43 abone. Hedef 100 abone. Bu konuşma sesi ben Okan'ın sesi. Evet, o inanılmaz mallar var bakan. Tam tam ana 500 bin dolar. Bekareti bozulmamış bir erkek. <gülüyor> ana monitörüme bak. Ulan bu monitörü ben kime verdim? Mecaretim <gülüyor> bozuldu. Gördün mü? Aslında aynıyım oğlum. Hiçbir şeyim değişmemiş ki. Bak. Te Tekil bakın. <gülüyor> Cildim aynı. Cildim hiç değişmedi zaten. Sakallarım kısa, saçım kısa, kilom 25 kilo daha az. Nedir yani? Eşittir kilo. Demek ki kilo olmasa aynıyım amına koyayım. Basit matematik. 50 kilo değil oğlum. Ben burada 92 kiloyum. Şu an 100, 115 olsam, vaa wow, var mıyım? Var mıdır? Bütün olay bu ya. Ben size gençlik mi istiyorsunuz? Sakalımı bir sıfıra vururum, bir saçımı dört numaraya vururum, görün bak ne oluyor o zaman. Ya iç yarjörü demeyin bana. Am <gülüyor> i̇ç yarjörü. Ya iç yarjörü demeyin bana. Amına koyayım, oynamıyorum. İç bak yaşlanmaya o andan itibaren başlamışım şarjörü diye delireceğim. Harbiden delireceğim. Söveceğim, size söveceğim ya. Pancar gibi oldum. iç şarjörü diye oğlum herif. Amına koyayım, silahın şarjörü geriye doğru çekilince takılmıyor mu ya? İroni yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim abi. O akıllı adam, silah bu, şarjör bu. Bu böyle yapınca takılmıyor mu? Bu analistik deminin şarjörü böyle yapınca takılmıyor mu abi? Böyle mi takılıyor sanıyorsun şarjör? Oha içtiğim sigaraya He, bak Hea mılakladım onun <gülüyor> Böyle bir şey yok ya Çıldırttınız anlına yemin ediyorum çıldırttınız Aaaa ah! Şarjör itliyo <gülüyor> adam ya Sakin olum bu ne Aa diyet GG mi? Ya bu ben bu klibi hatırlıyorum 500 sammeşut Yapmaz Ooo çikolatam var Bak ah İşte O lanetli günler Diyetteyim Yeme oğlum bak. Yeme. Geçmişten, ge gelecekten sesleniyorum. Yeme. Ama ne koyayım 89 kiloydun, 115 olacaksın yeme. Yapmaz. Oooo çikolatan var. Benim derdimin de <gülüyor> abi ortasından sonrasında güzel rhyme'lar... <gülüyor> Koordinat sesi görüyor musun? ...giriyor, şarkı oluru var. Bak kilo almaya başlamışım, yanakları görüyor musun? Abonem düşmüş aman koyayım kilo alıyorum bir. Bir iyi adam olur yani. Ama Nilay uyanır ya bir çığlık atalım Nilay'ya. Bağırırsam kulaklarınız şey olur yalnız. Bağırayım mı? Bağır adı var. Bağır. bağır. Yalnız grafikler yazmak kesak mantik. İşte <gülüyor> Nilay! Bak uyanacak mı? <gülüyor> ya uyanı. <gülüyor> gereksiz bir muhabemiş. Yakıyorum kilosu ya sıkacağım kilomuzu tamam mı ya veririm 3 ay üç ayda veririm ne abarttınız ha? Çok tatlı olur mu? Çok tatlı mı? Ananest kim ya böyle sıçma var mı ya? Allahım ya Rabim oğlum nasıl ne yedin de bu kadar büyük sıçabiliyorsun acaba? Bu arada saçlarım kötü ya. Bu ne oğlum? Peruk gibi. Üstüme sıçtı ya. E? Bu arada bu t-shirt bende hala duruyor. Geçen gün giydim. <gülüyor> Olmadı. Yani böyle bayağı üst tight gibi oldu. Ne var, ayrıldı, Tabi o zaman yayınlar nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Açıyorum yayını. Sekiz saat. Dokuz saat. Oo, zaten chatte fix yüz kişi var. Çıkmıyordu adamlar. Vurun be. Mis gibi Yaralıyım, yayınlar. Yaralıyım savaşamıyorum. Yok abi şu an müziklik şarkı değil bu. Müziklik şarkı değil bu. Ay şey müziklik bir savaş değil. 24 saat yayın hedef sub 75. Altan ölmüş. böyledebildirim Hadi mouse Hadi mouse Mermi bitti. Amına koyayım ya. Ne yapıyoruz ya? <gülüyor> bu da sinirlendim sinirli tarafımı tatlı konuşarak bastırma çabası. Ya abi. Abi. koymuşlar. Gene sifir küfürlerimi koymuşlar ya. Ya abi. bir dakika bir şey söyleyeceğim. Siz nasıl girdiniz? Dur. Söyleyin son öldürün. Söyle önce, son öldür. <gülüyor> La orospu bu çocuğu. Herkes üst kata mı çıktı? <gülüyor> Kapıya şey. Ne abi Böyle olmaz. Sonucu çok sıkıntılı ya. Sonucu sıkıntılıydı. Abi böyle yani. Okçularımız... Oha bu ilk, bu baya baya ilk yayınım falan ya. Oha ilk yayınım bu. <gülüyor> Bütün klan burada, Roni bile burada ya. Okçularımızdan, Warband'ten Discord'a bak, daha yeni ki arkadaşlar ben yayıncılığa başladığımda, bugün attığım o klip falan vardı ya, ben Twitch'i bilmiyordum yani kim var kim yok nedir ne değildir. Kimler yayıncıdır, yayıncılık nedir hiçbir şey bilmeyerek geldim ben bile. O yüzden böyle baksana kimse yok ama. Normalde e, bunları da hepsi çok yumurtalıklı oyuncular bu arada. Öyle şaka yapıyorum ama herkes çok... Yumurtalıklı, taşaklı diyememişim. Bizim az kadro şu buradakilerin yani. Aşağıda Deadlink diye bir çocuk var AFK. Onu hiç sokmak <gülüyor> istemiyorum araya. O, az önceki o Ankara Bebeleri dediğim iki kardeş. Rane ile Kadir Can. Şimdi üçüncü kardeş, en küçük olanı Feci. ...sağlam çocuk. Sting'i boşver, onu online onu anlatırız. Neyse Discord böyle. Normalde daha kalabalığız, daha gelecek olan insanlar var. <gülüyor> Yaka be! Düşman var iki tane. Öldürmeyin beni. Tamam kanka. Bakın, bu evin içindekiler pushluk yaptı bana. Basalım mı e, buraya? aç, tek adam sansınar. O zaman dur saktanın saktanın. Neşeleyaştık adam var sansınlar. Tamam tamam açıyorum. Uzaklaş biraz bak şimdi. Çıplak sansınlar. Aç. Okay. Sanki evin içindekiler duymuyor. <gülüyor> Benim evimi şemana koy. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah bizim 2000 IQ diye buna diyoruz. <gülüyor> Ay, kolsuz kolsuzluğumun bir örneğidir bu hatırlıyorum. Kapat kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Erme bir yok. <gülüyor> çık vur abi. Lan ne çık vur? Dur bekle. Bunun <gülüyor> da vermesi. silah yok, bir şey yok. Nerede <gülüyor> <adam>? ee? <gülüyor> lan? E. Ya bu <bunu> da abi. <gülüyor> Bir daha, Oğlum, bir daha bir daha. Şey Çok uzak. zor bir yere girdik abi. Alo. Neden? Alo. İkandım. Merhabalar. <gülüyor> Merhaba. Nasılsın? Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Nasıl gidiyor hayat? Biraz zorlanıyorsun galiba konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi sesim. Blind ID. Kısa soru soruyorsun, cevap vermiyor buna koyayım. Sesim geliyor mu diyorsun, evet diyor. Soru soruyorsun, cevap yok. çıkıyor. <gülüyor> Hadi kabul edeyim. Amına Olma yine oğlum ilk onu kaçır. <gülüyor> i̇lk onu kaçıracaksınız oğlum siz. Kim o? Ford. Gordiceps. Gordiceps. Aa Gordiceps'in ilk abone olduğu an andan... mı? Cordyceps, ulan bizim tayfa patlayacak, Cordyceps. Bunların ikini doğrudan bakacağım sonra. Allah, oğlum, alo! ne olur <gülüyor> bir dakika dur ya. Bu ilk aboneleri seçiyorum burada. Ben. Cordyceps, hoş geldin. O kim? Bizim Oğuzhan Z Bize müptela oldu anasını satınca. Yapsınlar. Daha çok zam yapsınlar ki uyansın bile. Daha çok zam istiyoruz. Yüzde kırk değil, yüzde yapın amana koyayım. Yüzde iki yüz yapın. Daha çok zam istiyoruz ki iyice sürünelim. <gülüyor> Sig sigaraya bak, sigaraya bak. Allah kahretmesin dikine koymuşum, bir de öyle yapıyordum ben. Dikine duruyordu sigaralar böyle. <gülüyor> Bugün ne dedim? Hayatta ıskalamam dedim o vuruşu. Mimarlık mezunu olduk, atanamadık. Şimdi işletmeciyiz. Larva büyüyor mu? Abi yeni gelen sam hakkında ne düşünüyorsun? Kafa at abi kameraya. Bu da denk gelmiş. Sıkıntı yok. Mesela dur bakayım. Chat'e gireceğim. Slash user yazacağım. Kim o? Ludi ile... Ne oldu lan? Ne var lan? Aynısı aynısını diyecektim. Birinin bir nickinden bir kontrolesi ne o, olmuş o, Onu yapacağım, onu yapacağım. Dur bakayım şu merak ettim. Dur. Neredeydi o? Ha şu. Ludmila 72. Oha. Tarihi nerede yazıyor lan burada? En son 2018'de gelmiş, bir daha gelmemiş. 7. ayda. Yukarıda. Aga be. Orada. Aga be. Onun takibe başlama tarihi yazıyor. 8 Ağustos. 10 defa timeout yemiş. Ha bu da o, o bu şey çok eski bu. Bu yüksek ihtimal Karınca çiftliğimin takipçisi falandır. Adi erifler. Bombacı mülayim biz banlamış mıydık ben öyle hatırlıyorum. Evet ben de öyle hatırlıyorum. <gülüyor> Yoksa bombacı mülayim biri miydi lan? Bombacı mülayın, Ahmet Buru ya. Bizim. Ahmet Buru alan o evet evet. Ah pardon Bu, <gülüyor> Ben buradayım abi işte hala diyor kim o? Damir ha. Oladı. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> <ilmeye> mi <gülüyor> Ne, <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyor ya? <gülüyor> Allah katı <fikir> versin. <gülüyor> ne diyeyim <ona. gülüyor> Harbi mi lan? Aynen, direkt karşısındeki. Abi niye herkes bana şey oldu ya? Karşı oldu. <gülüyor> Vurma! Çünkü bu oyundaki tek sır sensin Vurma. İndiravuruma lan ya <gülüyor> nasıl zikim ben ya abi niye bu geri kalıyor ya aa ben, ben o zaman da derken... deton oluyormuşum lan biraz da bir strollerim oaa Rainbow Six oynuyoruz <gülüyor> <gülüyor> sen mi güldün klipten mi geldi o ben güldüm ha. biraz da bir strollerim ne yapıyorum acaba şu an ya Allah kahretmesin çok utanıyorum şu an <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar bugün Rainbow Six oynayacağım. The terrorist Hunt Terörist hund <gülüyor> Eee Lone Wolf oynayacağım Normal oynayacağım Çok güzel oynayacağım Süleyman oldum Oğlum Aynı karıncaları kullanıyoruz Sabbeci, şun Şunu değiştirelim artık ya Ayıma buna koyayım Ben değişmişim bu değişmemiş Yaşlanmış altdaki adam soldaki renkler ayna. Kırmızı Yeşil Karınca ya Lovins geliyorum. <gülüyor> abi adamsın. Gel ön kaldırın ön... şeylerden uçtu dağlardan. <gülüyor> Snowmon. Kusar mısın Geliyor, geliyor. Hayır, geliyor. hayır, hayır, like attım. Bir daha dönüp anam yay çıkmış. Boş ver yay oğlum. O, o yay var, ya, ne para ediyor? Ne abi seni çok seviyorum. Adımı söyler misin? Yazmışım bir yayıncıya. Adımı söylerim, adımı söylenmişsin. Karınca çiftliği, güzelmiş buna. Vallahi ha. Valla öylesine kasıyorum arkadaşlar, BDF yok şu anda ya, maksat kasmak. Adım Osman abi, Kaşar Osman derler. Herhangi BDF yok yani. Sağ ol abim benim. <gülüyor> Okan'la oyun oynuyorsun dedi bu işte, Okan bak solduk. Where are you guys from? From Turkey dude. From Turkey. <gülüyor> oh. <gülüyor> no problem. I'm gonna get you. Let's not. Kaldır fine. kaldır lan yazık. Okay, he can go. Wow. So he's your he's your kicks. Yeah. A... ben yine vicdan mod. Hay. Hey mate. Hey. <Gülüyor> okay, okay, dude. Don't worry about that. We are we are all friendly dude. Senin ananın amı. <gülüyor> Lan amına kodumun çocuğu. Yala böyle. <gülüyor> amına kodumun oğlu Enerjisi çok yüksek bir arkadaşımsın belli. Hı. Sen yanla. Ne yayın den olacak ne normal insan ya yani insan maksadıyla söylüyorum. Tamam. Kaç yaşındasın? 19. 19 kardeşimsin. Ben de 37 yaşındayım. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> e, kayıp kardeşim vardı Blind Eye diye arıyorum onu ama denk gelemedim hala. Ee, i̇nşallah denk gelirsin. Kız manyak ya erkeklerle. <gülüyor> Tekrar diyeyim bir saniye tamam atamıyorum Oğlum, boş konuşma. Başka da mı oynuyoruz? Ha? Ya takatli lan yazıklar. Aga be Ronia. Atayım O biri öldü lan. 30 salla 37'de sallamışım işte. Geleceği görmüşüm. <gülüyor> Vallahi benim daldaşak koşturmamışım bu şimdi lan, sanıyorum. Ananı sikeyim, saldırıyorlar. Nereden? Gir içeri, gir Giremiyorum. Gel, gel. Kapı nerede amına koyayım? Dur, ışık ışık yapacağım. Ya amına kodumun çocuğu, senin ecdadını sütmeye geliyorum orospu çocuğu. <gülüyor> lan <gülüyor> oğlum ne oluyor? <gülüyor> bu da ilk kliplerimden. Ya ana ne işte bu ya? Abi bu kulaklık senin ananın amana koyayım kulaklık ya. <gülüyor> Counter oynarken sağ ile solu yanlış takıyordum. Sağdan duyduğum hasta soldan geliyor oluyordu. Ha bir o kulaklar sövüyordum. Böyle göt kadar küçücük bir re yazmışlar böyle right diye. Ona hiç bakmadan takıyordum ben hep. <gülüyor> sağ solun tamam Hadi abi be. doğru yer. Bu Do doğru yer demiş. <gülüyor> 97 vurmuşum <gülüyor> Son iki, hoy! İlk 250 izlenme rekoru, ilk 100 bin karınca çiftliği rekoru, aynı anda iki rekor kırmıştık. 99.999, aman allahım, 100 bin oluyoruz. Durun daha kalp atmayın, daha 100 bin olmadık lan. Daha 100 bin olmadık, durun. Bekleyin. Delikanlı çocuksunuz lan, vallahi düşürmediniz abonelikten, çıkartmadınız, ya, helal olsun size geliyor Yavşaklar Geliyor. atıyordu geliyor. 100 bin, Yüzbin bin tane egzotik canlı seven insan Alkışlıyoruz Bak Bir garip oldum lan Ne oluyor oğlum? Tamam Bir, iki, üç, dört Dört, bir Dört, bir, üç 4 1 3 2 Ağlayacağım nereden nereye ne demek 4, oğlum 1, 3 1 yaş... ben duygusallaşmadım Yaşlılığıma üzülüyorum <gülüyor> amına ya abi Bunu chat yapıyor da abi re nasibi bunun önündeki fleksiyi söktüm bu onun yeni yuvası olacak. <gülüyor> <gülüyor> Yazık Kariman korkmuş ölmüş zaten son. A sandalyeyi <gülüyor> buldunuz. Gibi, fonksiyonel. eğer çok sinirlenirseniz e, kendi olduğunuz yerde tepinmeye başladığınız noktada şuradaki eğim yamulmaya başlıyor götünüz böyle aşağı doğru bakıyor bunu düzeltmenin yolu çok kolay güç vererek buradan böyle eğerek bunu eğerek düzeltebiliyorsunuz. Bakın şu an düzelttim mesela biraz da. Hani LoL oynarken iki defa zıpladığında e, göt eğimi bozuluyor ama olsun. Anlatıyordum mesela göt yuvası olan, göt boşluğu olan sandalye. Fakir ama gururlu bir yayıncıyım. <gülüyor> Fakir ama gururlu bir... Bak o elimde tuttuğum klavye 20 liralık sahte mekanik klavye. Az önce göt sandalyesi anlatırken bak çakma 9 liralık mousepad. Hani şey falan diyoruz o zaman. Ya ne gerek var o kadar para veriyorsunuz amana koyayım işte alın bunu alın kullanın. Ben bunu kullanıyorum kafaları. Öyle her şey hemen olmuyor. Şur evet Rampage'in klavyesi o. Ya ananı lanı ya ya abi bu Şu an bu kullandığım şu beni izlediğiniz sağ alttaki kamerayı kordiseps kullanıyor Şansım olsun ya Pompalı nasıl bu kadar vuruyor ya Semi otoyla vurmuş ammına kudumun <gülüyor> Vuruyor ya Semi otoyla vurmuş ammına kudumun oğlu <gülüyor> <gülüyor> Öfff Pompalıya bok atarken Semi otoyla Oğlum abi. bunlar iki kişi değil miydi ya Mavi kıyafetli sen misin? İki kişiyle abi bunlar başka klan. Abi yeri atılmıyor ya oyunda. Ay bir diğer kolsuzluğum hep kolsuzları seçin. Kesin kolsuzumdur burda bakayım. PUBG dönemi. Göze bak. Sikim. Bütün düzenini bozduğum. Neredesin orospu çocuğu gel. Gel. Ben sikiyim ölüyordum yemin ediyorum ölüyordum Allah kahretsin dilim ayağım dolandı yarım yapışak Lan neler yapıyorum Ne yaşıyorum ben ya A O zaman kılıçlarını al Tukan'cım kafalarını kes <gülüyor> <gülüyor> Ya valla ya... 10K bit nerede lan Atmayın atma ha eski o herhalde 7 kil. Ha oğlum ya rahat olun oğlum biz 3 senedir oynamıyoruz hiç. <gülüyor> hayırdır Ya, ya vallahi Abi, Abi ya. O kanmış ya. ya. <gülüyor> Ulan yavşaksın sen. Oğlum bu çocuk niye bu katrol ya? <gülüyor> Yükleme kısmındayız. Abi yeni bir işlemci alınmıyor için anakartı da değiştirmem lazım. Para yok. <gülüyor> ben yayıncılığa başladığımda işte tekstil yapıyordum bıraktım ya dedim ki ben bu işe geçiyorsam Yayıncılıktan kazandığım şeyleri yayıncılığa harcayacağım diye bir kendime kural koymuştum dışarıdan harcamayacağım yani atıyorum mesela donate mi geliyor, bit mi geliyor, o mu geliyor sallıyorum işte yayından diyelim ki 700 lira kazandım O 700 lirayı e, köşeye atıp e, ondan bir şeyler almaya hep öyle biriktirdim malzemeleri sponsorluklar gelene kadar kameraya bir şey atsana takılmaya mı bakacak? bir yokta da öyle bir kamera daha bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> bir önce kırayım da kurtulayım diye Oğlum mesela yazıyorsun ya Sasi gibi yapıyorsun falan Ben sasi masi bilmiyorum kimseyi tanımıyorum oğlum o dönem Kimse gibi bir şey yapmıyorum yani Tanımıyorum ki Hatta böyle bizim çocuklar işte Twitch'e başladığında ben işte bu yayınları açtığım zaman Bana böyle bir isim söylüyorlardı Kim lan o diyorum abi hani Yayın yapıyorsun ya Orada işte izlenen yayıncılarda falan oluyordum. Hiç kimseyi tanımıyordum. Rospu <gülüyor> çocuğu aç kapı aç. Düberli sikti evin olur. Aç aç. Aç hadi. Dam dam bakmak dolmuyor da olmuyor hadi. <gülüyor> Bak şimdi burayı izle. <gülüyor> Bak dışarıdaki Okan. <gülüyor> <gülüyor> ben de pusmuşum Güyl öldüreceğim. Onu bilmeyen Eren nasıl biliyor? Sen ne diyorsun oğlum yaa niye şunu oğlum? Bak izle düşman çıktı Okan ağacın orada Okan 12 yaşında bak şimdi Abi ne yaptın ya? Ya bir de amşak sanki gelip kurtaracağım onları <gülüyor> taşla. Size hangisini kullansam ki? Abi bu ne abi? Bu açılma amına koyayım. Bu ne bu ya? Ana süresi ne açılıyor? Ne, aç ne açılıyor? Kapışırken ne açılıyor orda? Bak bu ne açılan harbiden? Neye basıyorum acaba orada? Ha. Abi bu ne abi? Bu açma. <gülüyor> Sürekli Stink. Stink uyuyor değil mi? Stink hiçbir zaman yoktu ki Abi Ağustos sabah gelecekti. Her regli oluyor Tukan abi. Tamam sabah buraya gelecekti mi o? Geleceğim diyor insan. Bak yazık. Discord'dan hoodie gelmiş. Discord Partner olduğum için hoodie yollamış bana hemen giymişim bak Yayıncı yanımına koyayım 58 aboneye Şimdi falan İşte çıkıyor. bu saatte yayın yapan var mı peki? Vay be artı bak ya Göz at diyelim Lazona Elre'nin kanalını izliyor Popüler DJ gördün mü? Halen daha izle yazmış Aslan be. Holmes var. Nerede var hani? <gülüyor> stink, stink uyuyor değil mi Stink? Lazona Elre'nin kanalını izliyor. Popüler. Ha burada. Ben de yayında sandım. Baksana o zamanki izlenmelere ya. Yani şu iki bin izlenmeler falan büyük izlenmelerdi o zaman. Aga be. Keşke o zamanlara dönebilsek. Ya. Şimdi kaç kişi izliyor? 24745 Başka yok mu? Dolu clip var. Dolu da işte ayarlıyor yüpeler. küçük küçük biriktiriyorlar. Üzüldüm vallahi senin o zaman bilmediğim için. Oğlum öyleydi o zamanlar. Nereden bileceksin? Zıp çıktı gibi yayın açtım amına koyayım. Yani nereden bileceksin ki? Vallahi geç bir şey gidince bir kötü oldum. Bizi açılacak mı? Ne açılacak mı lan? O, <gülüyor> bir dakika. Kordi. Kordi. Kordi. Oğlum Beskok. Bir tane video vardı hatırlıyor musun? Bana böyle bir şeyde bir yıla özel mi bir şey yapmıştınız ya. Abi onu biz çok aradık bulamadık ya yani en Yapma sonra. be. Ulan onu izlesek ağlardık burada. O Serhat'ın kanalındaydı işte Serhat yani, satmış. Serhat senin de. ben Belkemini sikiyim ya. Yani <gülüyor> abi 3 bin liraya niye kanal satıyorsun ya. Ulan bütün emekleri satmış herif ya. Ulan o video olsaydı çok güzel videoydu. Aslında onu aa şeyden bulamaz mıyız? Hog 2'nin bölüm tek... Dur lan ben onu bulurum size. Bekle. bir ara bir de bir şeyin muhabbeti vardı hatırlıyor musun karınca çiftliğimde seni çok karıştırıyorlardı yani ikinizi farklı kişi sanıyorlardı o şeyden karınca çiftliğimde kibardım yayında aman iş kim götürsün kim takılıyordum ya <gülüyor> adam böyle geliyor efendi efendi yine giriyor ya ben sen hiç böyle bilmezdim ya falan diyor oğlum diyorum yarak bu benim doğal halim o işte iş halim yani orada bir öğretici bir şey yapıyorum öyle öyle bir, bir üç ay falan linçlendim. Sonra anladılar, hala karınca çiftliğime yorum geliyor, lan karınca çiftliğindeki adam Edrem mi lan? <gülüyor> Şişir <gülüyor> anlar var hala bak günümüzde.